Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Monster Notebook katkılarını hazırladığımız oyun canavarı programının yepyeni bu bölümünde sizlerle birlikte Genshin Impact isimli oyunu inceleyiyoruz. Özellikle anime tutkunlarının seveceği bir oyun olan Genshin Impact böyle çok eğlenceli, çok fantastik bir dünyada ya da daha doğrusu dünyalarda çeşitli kahramanları yönettiğimiz bir oyun aslında. Oyunun temelinde ise şöyle bir hikaye var. Zaten oyunun başında onu gösteriyor size arkadaşlar. Bir abla kardeş var. Bu abla kardeş farklı bir dünyaya doğru bir yolculuk yapıyorlar. Bu dünya yolculuk yaptıktan sonra karşılarına kötü bir karakter çıkıyor ve onları birbirinden ayırıyor ve siz orada hangi karakteri seçtiğinizle bağlı olarak bir diğeri, ötekisini aramasını anlatan bir hikaye aslında. Siz oyunu oynarken size yardımcı olan böyle minik minik eğlenceli komik karakterler var ve bu karakterlerle beraber oyunu oynuyorsunuz. Oyun aslında temelde açık dünya konulu bir RPG dediğimiz role playing game aslında yani rol yapma oyunu oynuyoruz. ve Karakterimizi geliştirerek özelliklerini arttırıyoruz. Bu, bu dünyalardaki kötü karakterlerle savaşma gücünü de arttırmış oluyoruz. Ve farklı farklı öğeleri alarak da yine karakterimizin kabiliyetlerini, özelliklerini ve yapabildiklerini geliştirerek bu dünyada yolculuk edebiliyoruz. Şimdi oyun başlangıçta olarak tek oyunculu başlıyor. Yani bir hikaye modunda başlıyor aslında. Ama isterseniz karakterinizi belli bir noktaya getirdikten sonra Çoklu modda da yani arkadaşlarınızla da ki burada 4 karaktere kadar arkadaşlarınız oyuna katılabiliyor oynayabiliyorsunuz. Ayrıca siz oyunda farklı karakterleri de oynayabiliyorsunuz. İlla tek bir karakter üzerinde ilerlemek zorunda değilsiniz. Oyunun içinde farklı farklı karakterle geçiş yaparak da düşmanlarınızla savaşıp aynı zamanda karakterlerinizi de geliştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oyun MiHoYo firması tarafından geliştirildi arkadaşlar ve Unity e, motorunu kullanıyor. Yani Unity game motorunu kullanıyor. Ve oyundaki bu grafikler gerçekten çok güzel. Şimdi biraz sonra ben size onun görüntülerini ekrana getireceğim. O zaman diyeceksiniz gerçekten de çok güzelmiş. Bir anime içindeymişsiniz gibi oynuyorsunuz. Çok eğlenceli karakterler. Böyle çok komik hareketler yapabiliyorlar. Eğer isterseniz oyunu, bu arada oyun İngilizce, ne yazık ki Turcu desteği işte yok şimdilik. Ama isterseniz oyunu Japonca olaraktan yani seslendirmelerini Japonca olarak da dinleyebiliyorsunuz. Bu da oldukça kulağa hoş geliyor, eğlenceli geliyor. Bunu da söylemiş olayım. Oyunun bu arada PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS ve Android sürümleri yani mobil sürümleri de olduğu gibi Windows sürümü de var. Zaten biz her zaman yaptığımız gibi bir Windows sürümünde oynuyoruz. Monster H5 bilgisayarımız var, onunla oynuyoruz. Ayarları sonda çok da yüksek bir güç gerektiren bir oyun değil bu arada. Yani İnanılmaz güçlü bir donanıma ihtiyaç duymuyor ama ortalamanın bir tık üzerinde bir donanımımız olursa e, ortalama bir ekran kartıyla rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz onu söyleyeyim. Oyunun toplam kapladığı alan ise 16 GB arkadaşlar onu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuz açılıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir kapı karşınıza çıktı. Click to begin diyoruz ve bizi içeri aldı oyunumuz. Evet şimdi karakterimizi gördünüz. Şu anda ben bu karakteri seçmiştim oyunun başında ve böyle gördüğünüz gibi şöyle bir dünyadayız arkadaşlar. İlerleyelim biraz. Burada mesela düşmanların olduğu bir köy var. Düşmanları düşmanlara doğru bir gideyim bakayım. Bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi böyle savaşabiliyoruz düşmanlarla. E evet, bize doğru geliyor ve Of of of of of eyvah! Ben şimdi burada birazcık başka şeyler kullanmalıyım. Burada bir şeyler çıktı, evet. Savaşım devam ediyor, bana da vuruyorlar ama ikisini de hallettim şu anda. Evet, böyle bir dünya var. Bu dünyada dolaşıyoruz. Bir şeyleri alıyorsunuz. Etraftan bir şeyler toplamanız önemli arkadaşlar. Buradaki şeyleri toplayarak hem gücünüzü hem de özelliklerinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Şöyle yürüyelim biraz daha. Mesela burada harita var görüyorsunuz. Haritadan da gideceğiniz yerleri. Hatta burada mesela bakın bir çiçek gördüğünüz. Çiçeği alabiliyorsunuz. Evet bunu aldık. İlerleyelim şimdi. Bir yerlere tırmanabiliyorsunuz arkadaşlar. Belli kabiliyetleriniz var. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir orman. Ormanın içinde ilerliyoruz. Ama söylediğim gibi aynen bir animasyonmuş gibi oynuyorsunuz. Bakın yanımızda küçük bir yardımcımız var. O bize bazı konularda bilgiler veriyor. Bak burası şöyle, burası böyle, şuna dikkatli ol gibisinden bilgiler veriyor. ''Evet bak burada ne var?'' diyor. ''Şuna bak.'' diyor. Ooo çok güzel bir... Yani kuş mu desem, ejderha mı desem, korkma diyor. ''Her şey... Tamam şu an sorun yok.'' diyor. ''Ben senin yanındayım.'' diyor. Bir dragonla mı konuşuyor? Diyor. Dragonmuş o. Yani ejderha. Ya maşallah. Ejderha da bağırıyor. Eyvah. Kim var orada? Ejderha da değişikmiş yalnız. Oh, kayboldu şimdi bu. Ejderha kötü mü acaba? Bize saldıracak mı? Yok gitti o ejderha. Biz şimdi bu içinde ki kim olduğunu bilmiyoruz. Hikaye böyle. Hikaye modunda ilerliyoruz. Açılıyor gittikçe farklı farklı özellikler. Çok yakında diyor. Böyle esti gürledi diyor. İyi, o zaman yürüyelim bakalım biraz daha. Burada bazı şeyleri siz seçebiliyorsunuz. Bakın. Good thing you hair. Bilmem ne bilmem ne. Bizi fark etmedi diyor. Evet fark etseydi bizi yiyebilirdi diyor. Payim on. Mesela burada bazı soruların yanıtlarını siz farklı şekilde verebiliyorsunuz. I can't believe dragon exists in this world. Bu dünyada e, ejderhaların var olduğuna inanamıyorum diyor. E, hani ejderhalarla konuşmak normal mi diyelim bakalım. E tabii ki değil diyor. Böyle muhabbetimizi... O ne diyor? Aha orada bir şey var diyor. Şey, kırmızı bir şey parlıyormuş orada diyor. o gidip bakalım şuna. Evet ben naisin söyledim zaten. Paymon. Hadi gel bakalım. Bunları gidiyor iyi bir fikrim yok diyor. Şimdi çıkartalım biraz yukarı doğru. Karakterimiz. Evet, şu an yukarı doğru çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle tırmanabiliyor da. Aa, Crimson Crystal'ıymış bu. Bunu aldık. İşte bu tip şeyleri alarak güçlerinizi, kabiliyetlerinizi ve özelliklerinizi geliştiriyorsunuz. Söylediğim gibi belli bir level'dan sonra ve karakteriniz belli bir seviyeye ulaştıktan sonra çoklu moda geçebiliyorsunuz. Hmm. Bunlar diyor, tehlikeli olabilir diyor. ...hadi işte buradan gidelim artık diyor. İyi e, tamam gidelim o zaman hadi bakalım. Bir görevimizi daha tamamlamış olduk. Şimdi başka bir göreve doğru gideceğiz artık. Yürüyelim bakalım ne gösterecek. Bu arada ilerleyen level'larda uçabiliyoruz da... ...belli bir mesafe içinde kalmak kaydıyla. Onu da söylemiş olalım. Şimdi başka bir yere geldik. Yine böyle evet, birisi bize durun diyor. ''Anne senin korusun'' diyor, yabancı diyor. I'm, Amber. ''I'm Amber'mış'' adı. ''Siz buranın vatandaşı gibi görmüyorsunuz diyor. ''Açıklayın bakalım, kendinizi tanıtın bana'' diyor. ''Biz problem istemiyoruz'' diyor, payımanımız. ''Bütün problem isteyenler böyle söyler'' diyor. ''Hello, I am manyak'' veriyor. ben kendi ismimi böyle vermiştim. Evet, pek noktadan gibi bana gelmedi diyor. Yerel bir isim gibi gelmedi bana diyor. Maskot senin adın ne? Senin ne işin var diyor. Şimdi burada şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşız diyor, diyebilirsiniz ya da o benim yiyeceğim diyebiliyorsunuz. Bakalım ben yiyeceğim diyeyim ne olacak? Bu diyor maskottan daha da kötü diyor. Beğenmedi. Siz ge geziyorsunuz değil mi diyor? Arkadaşlar diyor. Burada bir kocaman bir diyor e, ejderha vardı diyor. Şehir içinde kalmanız daha iyidir diyor. Buraya çok uzak değil diyor, ben size eşlik ederim diyor. Ha çok güzel diyor. Senin buralarda olmanın başka bir sebebi var mı diye soruyor. Hem ben kendim de sizi koruyabilirim diyor. Size güvenip güvenmeyeceğim, ikinize güvenmeyeceğim konusunda emin değilim hala güvenip güvenmeyeceğim konusunda diyor. Mesela niye bu kadar şüphecisin diyor. Özür dilerim diyor. Respectable travelers diyor. Özür diliyor bizden şu anda Ember. Yani saygı duyulur e, seyahatçiler diyor. Gezginler diyor daha doğrusu. Sesin çok sahte gibi geliyor dedi. Ha, uzun uzun çemkiliyor şu anda bunları o şekilde böyle oyun uzun uzun devam ediyor arkadaşlar ember'ı ee, da biz yanımıza aldık onu da karakter olarak da kullanabileceğimiz bir şeyimiz olmuş durumda şu anda istersek onu da kullanabiliyoruz arkadaşlar yani oyunun içinde dediğim gibi farklı karakterlere geçiş de yapabiliyoruz ve istersek amber de artık bizim bir karakterimiz olarak devam edecek şimdi devam edelim ikiye basınca ambere geçecekmişiz mesela şu anda gördüğünüz gibi 2'ye bastık. 1'e basınca tekrar geri geliyormamız lazım ama şu an gelemiyoruz. Ya, amber ok atıyormuş bu arada. Ha, onu görmüş olduk. Bakın attık okumuzu. Çok güzel. Bu şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar Amber'imizle. Evet sevgili teknoloji oku takipçileri. Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programımızın bu yeni bölümünde... Genshin Impact isimli oyunu anlatmaya çalıştık. Bu arada oyun tamamen ücretsiz onu söyleyelim. Ama hani böyle karakterimi daha hızlı geliştirmek istiyorum diyorsanız elbette bütün benzer oyunlarda olduğu gibi para harcamanız gerekiyor. Ama para harcamanız da şart değil. Yani ben oynayarak da karakterimi geliştireyim diyorsanız vaktinizden varsa oynayarak da karakterlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Bunun altını özellikle çizelim. Böyle özellikle anime seviyorsanız bu tarz böyle renkli dünyalar hoşunuza gidiyorsa Genshin Impact de sizin Hoşunuza gidebilecek bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Ücretsiz olması, çok fazla sistem kaynağı kullanmadan da oynanabiliyor olması önemli artılarından bir tanesi. Eğer oyunla ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyallerden takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.